Kur'an'a Allah bize nasıl bir iman istiyor? Yakışıklığım, güzel yüzlüğüm, güzel vicdanlığım. Şimdi Allah'ın varlığı o kadar açık ki yani öyle diz çökecek derecede açık. Yani açık şuurla acaba denecek yani beş saniye bile insanın takati yetmez. Allah aşağı olur yani. Beş saniyeye bile gücü yetmez. Yani bilinçli olarak Beş oluyor, e, cinnet geçir, çöker, erir yani, paramparça olur. Öyle bir varlık değil insan yani, şuuru açık, sami bir insan Allah'a inanmaya mecbur yaratılır. Seçenek yoktur yani. yani. Hani aksini savunacak takat olmaz. Allah bizden kendi istediği kadar iman ister, yani kendi yarattığı kadar iman ister. Yani Allah'ın yarattığı dışında biz iman edemeyiz. Sadece sam olmaktan gerekir. Onu da Allah yaratır. Sam da Allah yaratır. Yani candan olmaya gayret etmek lazım. Allah çok yardım ediyor zaten insanlar. Bak ahir zamanı görecektir. Mehdi, İsa Mesih'i görecektir. Daha ne olsun? Kutsal sandığı görecektir. 4000 yıl öncesinden bildiriliyor. Yaklaşık 3500-4000 yıllık.